Ben üniversiteye gitmek istemiyordum. Üniversiteye girmek için gereken şeylerden dolayı. Sınavlara girmek, test çözmek gibi şeyler benim sinirim bozuyor. Evet mezun oldum liseden ve bir sene boyunca. Yani bir sene değil yaklaşık 2-3-4 ay mı ne oluyor işte neyse. Bu süre boyunca şunu gördüm ki evet üniversiteye gitmem güzel bir şey olabilir. Ve bugün itibariyle ders çalışmak için planlar yapmıştım ve ders çalışmaya başladım. Kağıtlar çıkarttım, konu çalışmaları yaptım falan. ve Bir yerden sonra gerçekten şunun tekrar farkına vardım. Eğitim sistemimiz tamamıyla bir kendi başına bir ekonomi gibi hareket ediyor. Yani burada biliyorsunuz şu an sizlerin de kullandığı birçok platform var. İnternet üzerindeki platformlar, YouTube videoları falan. Arkadaş her şey ticarete dönmüş. Ortada zaten bir eğitim yoktu. Bunu zaten biliyoruz. Hani bir şeyleri öğrenmek için okula gitmek gerçekten saçma. Okula bir şeyleri öğrenmek için gitmiyoruz evet. Bunu artık bence kendinize farkınıza varın veya kabul edin. Okula diğerlerinden bir farkımız var. Ve ben bunu yapabiliyorum. Ben şunu yapabiliyorum demek için gidiyoruz. Sınavlara girip birbirimizle yarışmak için. Yani şöyle bir durum var. Evet ben bunu kabul ettim zamanla. Mühendis olmak istiyorsunuz tamam mı? Ama 10.000 kişi daha mühendis olmak istiyor. Yani toplum şu an biz 8, 80 milyon kişi mi kaçız biz? 90 milyon muyuz? Yani bu kadar insan evet mühendis olmak istiyorsa mühendis olmak için bir şey yapması gerekiyor. Bir yarışma bir hani birisi diğerinden daha iyi olduğunu kanıtlayabilmesi gerekiyor. Bu da toplumların bulduğu bir şey işte sınav denilen bir sistem. Gerçekten bir şeyi öğrendiğini kanıtlayabilmekten bahsetmiyoruz burada. Ben şu konuda Cemil Maz'ı çok doğru buluyorum. Ben normalde Cem Yılmaz'ı çok beğenirim. Böyle hani komik bir insandır falan böyle. Tüm şeylerini izlerim. Hani kaçırmam yani böyle görebildiğimi bulabildiğimi izlerim. Gösterilerini falan. Ve bir yerden sonra gerçekten fark ediyorum ki gösteriler gösterilerinde aslında çok kez okuldan bahsediyor. Eğitim sisteminin bu kadar kötü olmasından. Saçma olmasından. Saçma olduğunu bile bile ama yapacak bir şeyin de olmadığından bahsediyor. Bunu ben gerçekten gördüm. Öğretmediklerini sorarlar sınavlarda. Sınavlar çok gariptir, bilgiyi ölçmez ki. Küçük yuvarlakları karalamacadır onun adı. Optik form diye bir şey vardır hayatımızda ya. Geleceğini kodlarsın, doktor olacağım, tek tek yazarsın falan. Çok acayip. Optik formu doldurmak sorunun cevabını bilmekten daha önemli haldedir ya hep öyledir. Bu beni sinir ediyor arkadaşlar. Ben şu an üniversiteye gideceğim ve böyle kendime küfür ede, ede ders çalışacağım yani. Gitmem gerekiyor çünkü bir şeyleri kanıtlamam gerekiyor gibi hissediyorum. Ya da en azından daha fazla büyüyene kadar orada vakit geçirmek ve diğerleri diğer yaşıtlarımla vakit geçirmek de olabilir. Gerçek bilgiye ne zaman ulaşacağız bilmiyorum. Ben 20 sene okudum. Devamlı rakam değişiyor farkında mısın bilmiyorum. Yıllarca okudum, ne öğrendim hiçbir şey. Bunu reddetmiyorum. Okulu al, elinle oyna diyorum yani. Ne yapıyorsun Sen Üçe 3'e gidiyor. Nedir dedim hayali ne olacaksın büyüyünce? Uzay bilimcisi dedi. Dedim bu memlekette evet dedi. Uçuyor çocuk uzay bilimcisi olacak. Olmazsın burada olmaz. Beyin göçü diyorlar ya. Hani bizim akıllı çocuklarımız orada okuyor falan. Geldi işte bir sürü çocuklar Washington Üniversitesi'nden Virginia Üniversitesi'nden böyle, böyle duruyorlar. Çok zekiler hakikaten. Sordum ne okuyorsunuz falan diye çocuklara birisi hadi kaldır Ne okuyorsun Atom okuyorum dedi. Türk çocuğu atom okuyor. Dedim lan okuyorsan bile orada kal buraya gelip milletin huyunu değiştirme <gülüyor> Öyle çünkü buraya gelip ne olacak be abi atom mühendisi olacak lakap takacaklar atom karınca. Ay yavrum falan bu kadar mevzu bu. Öyle ya. Şu an bunu izleyen takipçilerim için söylüyorum. Sizlerin yaşları 15 falan 13 14. Sizler de ortaokula falan giriyorsunuz işte. Pardon liseye falan giriyorsunuz yani ortaokullasınız. Ya bu sınavlar da aynı şekilde aslında sadece birbirinizin önüne geçebilmekten ibaret. Bir bilgiyi kanıtlayan bir şey yok yani. Ya ben şunu düşündüm mesela. Evet ben mesela mühendis kafasında bir insanım. Daha çok böyle yazılım üzerine falan gidiyorum. Bilişim mühendisliği falan. Sosyal biri değilim. Ve yani isterim ki bir yazılım mühendisliğine gireceksem ben yazılım yapabiliyor muyum? İl şeyim var mı? Yatkınlığım var mı? falan? Ya da ya şöyle düşünün. Tamam yazılım mühendisi olmak 10 10.000 kişi var ve oradan 1000 kişi gerçekten yazılım yapıyor. Diğerleri de yazılımın yeğesini bilmiyor falan. Şimdi o bin kişiyi kesinlikle alman gerekiyor abi. Bu adam şimdiden yazılımı biliyorsa üniversiteye gidip yazılım bölümünü okuduktan sonra masterpiece olup ülkeye bir şey faydayı sağlayacak. Diğerleri de işçi sınıfı çalışacak gibi bir şey. Yani gerçekten çok saçma görüyor. Ben yazılım yapacağım ve bana işte Türkçe, tarih soruluyor. Tamam tarihimi bilmek güzel bir şey, Türkçemi bilmek güzel bir şey ama burada bilmekten yine bahsetmiyoruz. Sınava geçiyorsun ve sınavdan sonra her şeyi unutuyorsun. Yani sınav için öğrendiğin için, sınava başarılı olabilmek için öğrendiğin için hiçbir şey burada kalmıyor. Ben mesela şunu çok gördüm. Ben okulda mesela biyoloji, tarih dersleri falan oluyor. İşte hani sosyal bilimler, fen bilimleri falan. Bunlara bakıyorum. Hani okulda öğrendiğimde bir sene sonrasını unutuyorum ve gidiyor. Hani çünkü sınavda başarılı olmak için, o sınavı geçebilmek için, sınıfın diğer o geri kalanlarından farklı olduğumu gösterebilmek için sınavı geçmem gerekiyor. Sınav geçtikten sonra da hiçbir önemi yok artık o bilgilerin. Çünkü ben onları öğrenmek için öğrenmedim. Ya da kendi isteğimle öğrenmedim. Ama şunu görüyorum. İnternet üzerinden araştırma yapıyorum ben. Evet. Yani bu hoşuma giden bir şey. Garip bir şekilde. Çok rastgele bir olay. Mesela biyolojik bir olayı çok merak ediyorum. Ve yazıyorum YouTube'a veya Google'a. Araştırıyorum falan. Bunlar inanılmaz aklımda kalıyor. Bunları unutmuyorum ya da. Ya da hani bir istekle öğreniyorum. Yani okul gerçekten inanılmaz saçma bir şey ya da ben böyle düşünüyorum ve diğer herkes haklı ve herkes okumak için çaba sarf etmeli ve test çözmek gerçekten hayatımızı yönlendirecek bir şey bilmiyorum bu sizin kararınız ben böyle düşünüyorum saygı duymak zorundasınız ben de sizin fikirlerinize saygı duyuyorum sizin okul hakkındaki düşünceleriniz neler aşağıya yazın görüşürüz ya dedi ben böyle kusmak istedim sinir mi çünkü biliyorsunuz benim şeyin burası yani Hani bir şey olduğunda burada anlatıyorum. Bir şey olduğunda yine sizinle konuşuyorum. Canım sıkıldığında yayın açıp sizinle sohbet ediyorum. O tarz. İyi bakın kendinize.